Merhaba gençler. Ee, arkada fon müziği olarak 10. yıl marşı çalıyor bu arada. Yandaki okuldan geliyor bu ses. Ee, şimdi zor bir soruyla karşı karşıyayız. Daha doğrusu orta seviye ve biraz üstü seviye diyebileceğimiz bir sorudur bu. Ee, zor sorular dediğimiz sorularda bizim bir ek çizim yapmamız gerekiyor dostlarım. Şimdi bu soru diyor ki A noktasının D'ye göre simetriği C'dir. Yani A ile DC eşittir diyor ki. Benim konu anlatım videomda söylediğim taktik şuydu. Bir soruda bir kenar bile ikiye bölünmüş. Önce aklına orta taban yapmak gelecek Yani bu denizli noktasından Ben de şöyle aşağıya bir diklik indirdiğimde Bu bunun paraleli olur Ve bu da orta taban olur derim Bu tarafı ikiye böldüyse Bu tarafı da mecbur ikiye böldü deriz Sonra burası K ise Burası kesin 2K ymış. Orta taban olduğundan dolayı. Bir damca de demiş ki DE ile AB eşit. Yani bu da 2K. İşte soru patladı gitti. Bakın 90'ın karşısı 2K iken sadece 30'un karşısı K'dır. Hadi öptüm sizi genç.